Bu videoda, birbirlerine dik ve paralel doğrular üzerine birkaç örnek yapacağız. Paralel ve dik doğruları işleyeceğiz yani. Tabii ki de doğrular illaki paralel ya da illaki birbirlerine dik olacak değiller. Ufak bir tekrar yapmak gerekirse, paralel doğrular asla birbirleriyle kesişmezler. Öncelikle eksenleri çizelim, evet. Eğer bunlar koordinat eksenlerim olacaksa, evet, x eksenim, bu da y eksenim olsun. Pembeyle çizdiğim benim doğrumsa buna paralel olan doğru şu şekilde görünecektir. Evet, tam olarak aynı doğrular değiller ancak eğimleri birbirlerine eşittir. Eğer bu doğru bir miktar yer değiştirirse, yani eğer y değeri ve ona bağlı olarak x değeri ne kadar değişirse, diğer doğrunun x ve y değeri de o kadar yer değiştirir. Bu sebepten dolayı asla kesişmezler. Yani aynı eğime sahiptirler. Paralel doğruların eğimi aynıdır. Birbirine dik doğrular, onları nasıl görmek istediğinize göre değişse de tam olarak zıttırlar. Buraya bir doğru çizelim. Dik olan bir doğru, diğerini sadece kesmekle kalmaz, diğer doğruyu dik açıyla keser, dik açı, onu 90 derece ile keser. Bu özelliği şimdi kanıtlamayacağım. Aslında bunu doğrusalca bir listesindeki derslerde kanıtlamıştım. Ama dik doğrunun eğiminden bahsedersek, diyelim ki şu sarı doğrunun eğimi m olsun. O zaman bu turuncu doğru, yani sarı olanın dik olan doğrunun eğimi, eksi 1 bölü m olacak eğimleri birbirlerinin negatif tersi olacaktır. Şimdi bu bilgilerin ışığında birkaç doğruya bakıp bu doğrular paralel mi yoksa birbirlerine dik mi yoksa hiçbirime diye bakıp görelim. Bunu yapabilmek için sadece eğimlerine bakmanız gerekmektedir. Bir bakalım, diyorlar ki 4'e eksi 3 noktasından ve eksi 8'e 0 noktasından geçen bir doğru var. Bir diğer doğru ise eksi 1'e eksi 1 ve eksi 2'ye Altı noktalarından geçiyor. Evet. Bu doğruların eğimlerine bir bakalım. İlkini pembeyle yapacağım. Birinci doğrunun eğimine eğim 1 bir diyelim. Birinci eğim için, evet. Birinci eğim için şunu bitiş noktası olarak alacağım. Eksi 3, eksi 0, bölü 4 eksi, eksi 8. Bu da eşittir. Eksi 3, bölü 12. Güzel. Sadeleştirme yaparsak, Eksi 1 bölü 4. Pay ve paydayı 3'e böldük. Bu bizim ilk doğrumuz. Peki ya ikinci doğrumuz nedir? İkinci doğrunun eğimi içinse eksi 1 eksi 6 bölü eksi 1 eksi eksi 2 işlemini yapacağız değil mi? Bu da ne etti? Eksi 7 bölü 1 etti. Yani eğimimiz eksi 7 ymiş. Demek ki burada ne doğrular paralel ne de birbirlerine dikler. Yani hiçbiri. Paralel de değiller, birbirlerine dik de değiller. Bu iki doğru kesişirler ama birbirlerini 90 derecelik açı ile kesmezler. O yüzden birbirlerine diktir diyemeyiz. Hadi bu örneklerden biraz daha yapalım. Elimde yine birkaç noktadan geçen bir doğru ve başka noktalardan geçen başka bir doğru var. Peki eğimlerine bakalım. Yeşille altına çizdiğimin eğimi nedir? Yeşille olanın eğimine Buna ilk doğru diyeceğim. Şimdi bir bakalım y'deki değişim nedir? Eksi 2 eksi 14 bölü 1 eksi eksi 3. Güzel. Eksi 2 eksi 14 eksi 16 yapar. 1 eksi eksi 3 yani 1 artı 3 demekle aynı şey. Bu da 4 yapar. Güzel. Yani eğim eksi 4. Peki ikinci doğrunun eğimi kaçtır? İkinci doğrunun eğimi Diyelim ki 5 eksi eksi 3, bu bizim y'deki değişimimiz, bölü eksi 2 eksi 0. Bu da 5 eksi eksi 3'e eşittir. 5 artı 3 ile aynı şey değil mi? 8 yapar. Sonrasında eksi 2 eksi 0 eşittir eksi 2. Yani bu da eksi 4'e eşitmiş. Bu iki doğru birbirine paralel. Neden? Çünkü aynı eğime sahipler. Sizden bu iki doğrunun denklemlerini bulup bunları grafiğe döktükten sonra paralel olup olmadıklarına bakmanızı istiyorum. Tamam. Yeni bir örnek daha yapalım. Dediğim gibi bunlar sadece eğim bulma ile ilgili egzersizler. İlk doğru şu noktalardan geçiyormuş. Peki eğiminin ne olduğunu bulalım. İlk doğrunun eğimi bu noktalardan geçen doğrunun eğimi bir bakalım. 3 eksi eksi 3. Evet bu y'deki değişimimiz. Bölü 3 eksi eksi 6. Evet, 3 eksi eksi 3 demek zaten 3 artı 3 ile aynı şey demek güzel, yani sonuç 6. Bunlar böyle 3 artı 6'dan, bunlar 9 etti, bu arkadaşlar da, demek ki ilk doğrumuzun eğimi 2 bölü 3'müş. İkinci doğrunun eğimi nedir? İkinci doğrunun eğimi nedir? Buradaki şu noktalardan geçen ikinci doğrumuzmuş. Eksi 8 eksi 4 bölü 2 eksi eksi 6. Tamam bu da eğimimiz oluyor. Peki bu neye eşit? Eksi 8 eksi 4 eksi 12'ye eşittir. 2 eksi eksi 6 da 2 artı 6 ile aynı şey, Demek ki 8. Yani eğimimiz eksi 12 bölü 8'den eğer pay ve paydayı 4'e bölersek eksi 3 bölü 2 olur. Fark ettiyseniz diğer eğimin negatif tersi çıktı. Eğer 1 bölü eksi 2 bölü 3'ü alırsak, bu eksi 3 bölü 2'ye eşit olur. Birbirlerinin negatif tersi çıktılar. Birbirlerinin negatif tersi, evet. Pay ve paydayı yer değiştirir ve negatifini alırsanız birbirlerine eşit çıkarlar. Yani bu iki doğru birbirlerine dik. Ben yine denklemleri bulup grafikte göstermenizi ve dik olup olmadıklarını kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. Ee, evet, bir tane daha yapalım. 2, 8 noktasından geçen doğruya dik olan doğrunun denklemini bulun. Hmm, güzel. Elimizdeki ilk bilgi, aradığımız doğrunun bu doğruya dik olmasıymış. Peki bu bize ne anlatıyor? Pekala, eğer birbirlerine diklerse doğrunun eğimi, 2 bölü 5'in negatif tersi olmak zorunda. Demek ki eğimi 2 bölü 5'in negatif tersinden, bir saniye şunu daha güzel bir yeşille, daha güzel bir renkle yapayım, evet yeşil. Eğer eğim eksi 2 bölü 5 ise bulacağımız dik doğrunun eğimi bunun negatif tersi olacaktı. Yani 2 bölü 5 yerine 5 bölü 2 olacak. Negatif yerine de pozitif olacak. Yani bu, eksi 2 bölü 5'in negatif tersi değil mi? Negatifi pozitif yaptık. 2 ile 5'in de yerini değiştirdik ve 5 bölü 2'yi elde ettik. Bu bizim eğimimiz olacak. Aslında burada nokta eğim kesen formunu kullanabiliriz. Bu noktadan geçiyormuş. Hadi nokta eğim formunu kullanalım. y eksi, buradaki y değeri eşittir eğimimiz olan 5 bölü 2 çarpı x, x değeri. y, 8'e eşitkenki x değeri yani. Bu da denklemin nokta eğim formundaki hali. Eğer bunu eğim kesen formuna koymak istiyorsanız, birazcık işlem yapmanız gerekir. y eksi 8 eşittir 5 bölü 2 çarpı 2 artı 8. y eşittir 5 bölü 2x'e elde edeceksiniz. eksi 5'e 8 ekleyin, yani artı 3 ve buradaki işimiz biter.